Merhaba arkadaşlar. Sinan diye bir arkadaşımız AGR K5 Multi kullanıyormuş ve sessiz rüzgar sesi aldığı için de sessiz bir kas önerisi istiyormuş. O yüzden de bu videonun konusu sessiz kaslardan bir öneri oluşturdum. benim önereceğim mağazamızda da bulunan kaslardan bir tanesi. Farklı kaslar da önereceğim tabi. Onları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Fakat mağazamızda gösterebileceğim şekilde yok. O yüzden de mesela Sharkın bunu yakından göstereyim. karbon fiber bir yapıya sahip olan kaslardan bir tanesi. Bu karbonfiber kaskı neden öneriyorum Sinan? Çünkü hani rüzgar sesi olsun, dış kabuğu olsun, işte bakış açısı olsun, burun pedi olsun, çene pedi olsun. İşte ne denir? Bu işte bağlama, çene bağlaması olsun, boyuna iyi oturan bir yapısı olsun. Hepsi gerçekten çok iyi yapılmış bir kask ve karbon fiber olması da bu kaskı iyi kaslardan bir tanesi yapıyor yine güneş vizörü var tabii ki şurada güneş vizörü şu tepeden açılıyor şuradan bunun ağırlığı ise 1430 gram hani bazı linkler veriyorum ama bazı o linklerde ölçü bulamayabilirsiniz o yüzden de farklı farklı çeşit sunacağım bu karbon fiber yapıda olanlar fiber yapıda olanları sunacağım şimdi onlar da sessiz kaslardan ve iyi kaslardan. Bunlar fiber yapıda olan şöyle açıklayayım daha doğrusu. En azından geniş bir bakış açısı var. Burun pedi var. Çene pedi var. Bunun bağlama çeşidi yine double D bir bağlama çeşidi var. Gerçekten bunun da çok iyi oturan bir yapısı var. Boyuna ve bu da en sevdiğim kaslardan bir tanesi. Yine tepeden açılan bir yapısı var ve ee, şu şekilde bir kask yani e, iyi bir kask e, ve e, hani alınabilecek sessiz e, yolda rahatsız etmeyen e, çok fazla uğuldamayan, e, işte ön bakış açısı güzel e, kademeli açılan camı olan e, hem iç tarafında e, ne denir e, şu şekilde e, geçirgen e, bir e, hava kanalları olan üstten, tepeden, önden, her yerden hava alabilen, hava çıkışı olan ve çok iyi yapılmış kaslardan bir tanesi. Karbon olanlar, fiber olanlar. Bu da fiber yapısı olan kaslardan bir tanesi. Hani alınabilir mi? Evet alınır. Sessizliği orta düzeydir. En azından AGB K5'ten biraz daha iyidir. Aldığınızda zaten bunu fark edersiniz. Yapısı aynıdır. O demin gösterdiğim Karbon fiber, bunlar fiber alaşıma sahiptir. Dış kabuğu katman katman ürülmüştür. Diğerleri termoplastik ve polikarbon olarak değişiyor. Onları hani sana çok fazla önermiyorum. Hani o ölçüde önerebileceğim kaslardan başka bir tanesi de HCC ama bizim elimizde bulunmayan kaslardan bir tanesi. MT kas da alınabilir. MT kaslar da bizim elimizde yok. Ama istediğin farklı karbon fiber az ses geçiren örnekleri linklerin değil de atlarını ben ekleyeceğim umarım faydalı olmuştur dediğim gibi karbon fiber fiber alaşımına sahip kasları şey yaptım gösterdi termoplastik ve polikarbon olanlar yukarı tarafta başka bir kas gösteremiyorum sana hani şöylelerden birkaç tane örnekte aşağıya ekleyeceğim linklerini oradan da bakabilirsin özellikle ne denir GT Air Enixar gibi modellerin bazı bedenleri kaldı elimizde onlardan az olduğu için linklerini ekleyeceğim ama beden bulamayabilirsin şimdilik ithalatçı firmadan gelenler bunlar şimdilik kısıtlı geliyor elimize ama mağazaya geldiğinizde bazı seçenekler var bazı seçenekler yok mağazaya gelip denemek istiyorsanız arkadaşlar ilk önce şu kas var mı diye sorup telefonla öyle gelin burada hüsrana uğramayın çünkü bütün kasların hepsini bulunduramayabiliyoruz. Böyle bir detay vereyim. Bir arkadaşımız da demiş ki e, ben Niğde'de yaşıyorum. E, Niğde'de teslimatınız var mı? Tüm Türkiye'ye teslimatımız var arkadaşlar. Kıbrıs'ta sadece teslimatımız yok arkadaşlar. Kıbrıs teslimatı yapamıyoruz. Kıbrıs'ta bir kargo anlaşmamız yok. Ama tüm Türkiye'nin e, batı ucundan doğu ucuna, güneyinden kuzeyine kadar her yerine teslim ediyoruz. Hepinize iyi sürüşler.